Herkese merhaba sesim için haftamıza sığınarak başlıyorum bu kaydı Umarım fazla rahatsızlık vermeden incelememizi halledebiliriz Dark hakkında pek de kötü laf edilmeyen herkesin en azından askeri düzeyde sevdiği bir dizi oldu Ve gerçekten de çoğu itifatı sonuna kadar hak ettiğini de söyleyebiliyorum Ama madem herkes diziyi övüyor o zaman biz de dizinin beceremediği şeyler üstüne gidelim Yalnız tekrar belirteyim ben de dizinin son derece iyi olduğunu düşünüyorum hakkında söylenen bütün iyi lafların altına mı atıyorum. Ama madem kanalımızın adı Kaptan aşiker, o aşiker olan bazı eksiklikler de bahsedilmeden geçmesin diyorum. Tabii ki ilk akla gelen şey zaman yolculuğu, paradokslar ve bu konsepti üstüne inşa ettikleri bilimsel jargon. Şimdi paradoks bu hikayelerde dert değil. Çünkü zaten insanoğlu henüz paradoks içermeyen bir zaman yolculuğu modellemesi inşa edemedi. Teorik olarak bile zaman yolculuğu fikri, Mutlaka bir yerde patlayan bir konsept. Ve belki de hiç tutarlı bir zaman yolculuğu hikayesi izleyemeyeceğiz. O yüzden şu olmuşken neden bu oldu gibi soruları çok da önemsemiyorum. Ama zaman yolculuğunu bilimsel bir şey olarak bize sunarken kullandıkları terimler oradan buradan alınmış parça parça bilimsel gerçekler birbirleriyle fazla uyumsuz. Yani sanki senaristler kulağa kul cool gelebilecek her bilimsel terimi bir tencereye atmışlar. Bulamaç yapıp aa işte zaman yolculuğu da buradan çıktı gibi bir sonuca varmışlar. Yani nükleer santralin nükleer atıklarından bir şekilde Higgs bozonunun meydana gelmesi ve bunun kara delik oluşturması ve bu sayede de zamanda yolculuğun gerçekleşmesi yani sanki derslerini pek çalışmamış ya da pek önemsememiş olduklarını gösteriyor. Ya araya 2-3 tane de kuantum sıkıştır, mutlaka Schrödinger'in kedisinden de bahset. Üstüne bir de paralel evren oldu sana bilimsel temel. Oldu mu? E olmadı tabii ki. Hele bir de yıllar önceden çürütülmüş Big Crunch lafı da geçiyor ki yani evrenin zamanla geri sıkışması ve Big Bang önceki halini dönmesi manasına geliyor bu Big Crunch. Yani acaba senaristler bilimden fazla mı uzaklar diye sordum senedeyken. Gerçi Big Crunch lafı dizide 80'li yıllarda geçiyordu ve o yıllarda henüz çürütülmemişti bu teori. Yani o zaman hadi senaristleri suçlamayalım ki zaten bütün bunların önemi var. Yani Eğer nükleer santral yerine gizli bir proton kolaydır olsaydı ve oradan bir kaza sonucu Higgs bozonuyla zaman yolculuğu o şekilde ortaya çıkmış olsaydı, yani daha mı iyi olurdu? Aslında pek de sanmıyorum. Şimdi biz dizinin zaman yolculuğuna dair hangi hikayeleme teorisini seçtiğine bakalım. Hikayeleme teorisi derken kastım şu. Geçmişe gidip geleceğin değiştirilebildiği bir tip hikayemi yoksa geçmişe gidip her ne yaparsanız yapın Zaten o yaptığınız şeyin sonucu olan bir gelecekten gelmiş olduğunuz için hiçbir şeyi değiştiremeyeceğiniz tip bir hikayemi. Yani çok karışıp bir laf ettim farkındayım. Bu konuda çok daha uzun bir şekilde Avengers Endgame incelememde konuşmuştum. Tekrar etmeyeceğim onları. Bu dizideki hikayelmeden devam edelim. Dizi ikisinin harmanlanmış halini seçiyor. Yalnız bunlar harmanlanabilecek şeyler değildir. Yani biri diğerine temelden terstir ama yine de seçimini böyle yapıyor. Yani dizi bazen geleceğin değiştirilebileceğini iddia ediyor, bazen de zaten gelecekte bir şey olduğu için onu değiştiremeyeceğini sahneler gösteriyor. Artık hikaye için o an hangisi uygunsa. Ya yani En komiği şuydu, Jonas kafasına silah dayayıp tetiği çektiğinde silah ateş almıyordu. Yani çünkü zaten gelecekte yaşıyor, o yüzden kendisini öldüremezmiş. Yani şimdi burada dizi zamanı sanki aklı olan, iradesi olan bir varlık haline getirdi. Yani ben de bunu geçmişe gidip kendisini ateş eden bir profesör ne görür diye anlatmıştım game incelememde. Ama işte komitik olarak söylediğim şeyi dizi ciddi alarak gösterdi bize. Ayrıca eğer gelecek değiştirilemiyorsa hem de bu derece zaman araya girip silah tutukluk verdirtecek kadar müdahale bile ediyorsa ki zaman burada bir tanrıya dönüşmüş oluyor artık. E o zaman diziye devam etmenin manası kalmıyor. Çünkü madem bir şey değişmeyecek o zaman niye uğraşıyorsun Sal gitsin. Gelecekte neydi olmaya devam edecek ama tabii ki dizi kendi kuralını kendisi çiğneyecek ve hikaye devam edecek. Yalnız bu dizinin suçu değil, her zaman yolculuğu hikayesinin ortak açmasıdır bu. Bu açımaza düşmeyen herhangi bir hikaye henüz yazılamadı, bakalım ileride yazılabilecek mi? En komiğine geçtik, gelelim en akıl almazına. O da videoya başlık olarak koyduğum şey. Aslında aklımda ilk dedenle evlenip anneni doğurmak diye yazmak vardı ama Spoiler olur dedi biri, genetiğe kafa atmak diye aklımdan geçirip son halini böyle yaptım. Şimdi, Charlotte da Peter evleniyorlar. friend de Elizabeth diye iki tane kızlar oluyor. Elizabeth Noah ile tanışıyor, yaşlanıyorlar ve evlenip çocuk sahibi oluyorlar. Ama sahip oldukları çocuk Charlotte. Şimdi, zaman yolculuğu yapıp geçmişe gitmek, annenin doğmuş olduğu yıldan daha erken zamana gitmiş olmak, Artık senin annenin annesi olabileceğin manasına gelmez. Yani sırf ondan daha önce yaşıyorsun diye onu doğuramazsın. Biyoloji, genetik, yani infilak ediyorlar bu noktada. Yani karnından çıktığın kadını kendi karnından tekrar çıkarmak. Yani dizi bu uçuşla beraber en azından tutturmaya çalıştığı popüler bilim, popüler felsefe temellerini sanki bir tekmeyle fırlatıp atıyor. Belki de zaten birinci amaca eğlenceli bir hikaye anlatmaktır. Ama tarzı çok oturaklı, çok ciddi olduğu için ya bu bilimsel tutarlılık şartını biz diziye atfediyoruz belki de. Ya belki dizinin böyle bir derdi bile yok. Mesela dizi zaman yolculuğunun paradokslarını da kendi lehine kullanmayı seçiyor. Yalnız işte bu tip bir kullanış aslında hikayesini çok da fazla ciddi almayan şeylerde yapılabilirken Darks'a bunu sanki gerçekten olabilirmiş gibi gayet ciddi bir şekilde sunuyor. Örnek verelim. Tenhouse, ki ismi de son derece kör gözün parmağını bir referans, zaman yolculuğu üstüne yazdığı kitabı kendisine gösterdiklerinde şey diyor. Aslında kitabı yazmamış, gelecekte yazdığı kitap ona getirildiği için kendisinden intihar yapmış. E şimdi Tenhaus bu mantıkla kitabı yazmaya hiç oturmamış olacaktır. Çünkü her döngüde kitap gelecekten önüne hazır gelecektir. ya e o zaman kitabı ilk olarak kim yazdı? Ya da işin içine artık zaman yolculuğu yerince İlk diye bir seferden söz edilebilir mi? Mesela ben de kitap yazmak istiyorum ama hikaye bulamıyorum. O zaman gideyim geleceğe, yazdığım kitapları alıp geleyim, teker teker bastırayım. Ama bu şekilde bu kitapları yazmaya hiç oturmuş olmayacağım. Bunu Doktor Hu'nun bir bölümünde komedimsi bir şekilde işliyorlar. Eski doktorla yeni doktor Tardis içinde bir sorun da baş etmek zorunda kalıyorlar. Ee, yeni doktor şak adarak çözüyor işi. Eski doktor da şaşırıyor. Yani nasıl çözdün bu kadar çabucak? Nereden bildin ne yapacağını? Sonra jeton düşüyor. Ha, çözümü bilmene gerek yoktu. Çünkü sen benken senin nasıl çözdüğünü görmüştün. Ve şimdi ben yaşlanıp sana döndüğümde çözümü hatırladın ve yaptın. Çünkü zaman timey wimey, bubbly bubbly diye bir tekerleme söyleyerek gülüyorlardı. Yani doktor zaman yolculuğuna yaklaşma bu. Biraz oyunumsu, eğlenceli bir şekilde yaklaşıyor. Dark, son derece ciddi bir atmosferde zaman yolculuğunun aynı paradokslarını aynı şekilde kullanıyor. Ama burada Jonas'ın Time Wimey By diye tekerleme söyleme ihtimali sıfır. Çünkü dizinin atmosferi adı gibi Dark. Bu atmosfer diziyi gerçekten sevmemizi sağlıyor. Yani bakmayın bu kadar eleştirdiğimi. Yani kimse sevmediği bir diziyi 3 gün oturup kesintisiz bir şekilde seyretmez. Ama bu atmosfer bu tip bir hikaye anıntımıyla aslında uyumsuz. Neyse biz devam edelim. Burada Dark'ın özgür iradeyi tamamen yok eden son derece deterministik hikaye anıntımına da ufacık değinmek istiyorum. Örnek verelim. Yaşlı Jonas, genç Jonas konuşurken ''Şu an söylediğim şeyleri söyleyebileceğime senin yaşındayken inanmazdım ama bak şu an söylüyorum.'' diyor. Mesela bu yine zaman yolculuğunun bence alt edilemez paradokslarından biri. N-game'deki profesörümüze geri dönelim. Yine odasında otururken odanın ortasındaki tardis açılsın. Makinenin içinden yine kendisi çıksın ve ona desin ki ''Bugün benim için günlerden şu, yani sen de aynı gündeyiz. Sadece 10 dakika sonrasından geliyorum ve 2 kere 2 eşittir 4.'' desin ve geri gitsin. Şimdi, profesörümüz 10 dakika sonra geçmişe gidip aynı şeyleri yapmak zorunda mı?'' Yapmazsa yaptığını görmemiş olacaktı. Yani illaki yapacak. Ama niye bir seçim yok? Hadi diyelim ki gitti, günü de söyledi, zaman da söyledi. Ve en son iki kere iki dört yerine üç kere üç dokuz demesini engelleyen şey ne? Niye farklı bir şey diyemiyor? Çünkü her ne dediyse onu hatırlamak zorunda. Ama henüz yapmadığı bir şey bile onu belli bir şekilde davranmaya zorluyor. Bu bence alt edilemez bir şey. Ve dar bunu da önemsemiyor. Ve karakterler yaşandıklarında yine ne hatırlıyorlarsa genç hallerine aynı cümleleri söylüyorlar. Son olarak şu paralel evrenin içtiği şekillerinden de biraz bahsedip bitireceğim. Hikaye yani anlatıcılarının yeni oyuncağı sayılabilecek bir şey bu. Ama tıklı zaman yolculuğu gibi üstüne iki dakika bile düşünsen paldır küldür dökülecek bir konsept. Çünkü paralel evrende eğer bir şeyler farklı gidiyorsa artık o paralel evren çok kısa sürede bambaşka bir şeye dönüşecektir. Yani siz de biliyorsunuz. Ama dizide paralel evren tek bir anda ortaya çıkıyor. O da 80'lerde bir tarihte. Hadi o an var olan evrenin kopyası iki tane evren çıktığına göre o iki evrende her şeyin o an için aynı olduğunu kabul edelim. Sonra nedense o yeni evrenler farklılaşmaya başlıyor. Ki neden farklıdasın? İki evrende de orijinal evrendeki atom altı parçacıklarının aynıları aynı miktarda aynı şekillerde yok mu? Hani tamam belirsizlik falan girmeyelim bu konulara. Farklılaştılar zamanla diyelim. Ama birazcık farklılık bile 20 yıl sonra bambaşka çocukların da olmasına sebep olurdu. Artık martı olmazdı o paralel evrenlerde. Ya yani sarı dilsizlik bir kızdan diğerine transfer olmazdı. Çünkü zaten o kızlar o evrenlerin birinde hiç doğmazdı bile. Bütün bunları şunun için anlatıyorum. Dark çok güzel bir dizi. Ama hikayesi ciddi alınacak bir dizi değil. Eğlencelik bir dizi. Anlattığı hikaye için biraz olsun elle tutulacak bir bilimsel temeli olmadan, yani buna çok da gerek duymadan Paradoksları, mantıksızlıkları kendisini engel olarak görmektense onların üstünde sörf yapan bir dizi. Atmosferi, kurgusu, senaryosu ki son bölümdeki diyalogları bir ortaokul öğrencisine yazdırmış olduklarını görmezden gelelim. Senaryosu, hatta oyunculukları ve tabii ki hikaye anlatımıyla birinci sınıf denebilecek bir iş var karşımızda. Son derece karmaşık hikayesini aslında anlayabilelim diye epey bir uğraş da verdikleri için misal paralel evrenler arasında geçiş yaparken zoom'lu bir kat yapmaları, iki evren arasında el dizaynlarının ters yüz olması, yani hikaye içinde kaybolmayalım, anlayabilelim diye uğraşla verdikleri için Dark'ı hele izlenecek şeyler konusunda son derece kıt bir sezon geçirdiğimiz bu karantina günlerinde gayet üst seviyelerde konumlandırmak gerektiğini düşünüyorum. Bu seferlik de bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayıp kanala abone olabilirsiniz.